Herkese merhaba Tol Gözbek ben. Savunma konusunda özellikle de havacılık açısından size çok sayıda video içerik üretmeye çalışıyorum. Uçakları tanıtıyoruz, helikopterleri, insansız hava araçlarını, kullandıkları mühimmatları, işte radarları, farklı farklı sistemleri derken bu konuyla ilgili çok fazla sayıda video hazırlıyoruz. Kişisel olarak beni savunma sektöründe havacılıktan sonra en fazla ilgimi çeken konu ise denizaltılar. Malum denizaltılar farklı farklı boyutlarda işte nükleer güçle çalışan var, dizelle çalışan var ve taşıdıkları çok önemli silahlar var. İşte balistik füzelerden torpidolara kadar farklı farklı mühimmatlar taşıyorlar ve sessizce görevlerini yapıyorlar. O daracık mekanda denizaltıcılar büyük bir özveriyle görev yapıyorlar. Tabii ki denizaltıcı olmak için çok iyi bir eğitim gerektiriyor. Denizaltının çok bakımlı olması gerekiyor. Ve bu zorlu görevleri denizaltıcılar ellerinden geldikçe yapmaya çalışıyor. Fakat bazen çeşitli arızalar meydana geliyor. Bir sistemdeki sorun büyük bir faciaya neden olabiliyor. Zaten denizaltının ilk yapıldığı günden bugüne kadar birçok kaza var ama... Denizaltı o kadar stratejik bir silah ki hiç kimse denizaltılardan vazgeçmiyor. Denizaltı kazası denildiği zaman benim aklıma 2000 yılında Rus donanmasının yaşadığı Kursk faciası geliyor. Kursk Norveç ile Rusya arasında Barents denizinde iki patlamanın ardından batmıştı. Patlamaların daha sonra yapılan incelemede torpido yakıtının sızması nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın arkasından Rusya günlerce sessizliğini korudu. Bu tür durumlarda hangi ülke olursa olsun hemen uluslararası bir yardım çağrısı yapar. Bölgeye ulaşan uluslararası gemiler bu kurtarma operasyonuna yardım etmeye çalışır. Ama Kursk için Rusya böyle bir açıklama yapmamıştı. Zaten yapılan inceleme sonrasında denizaltının parçalara bölünerek battığı ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki bu kazada 141 Rus mürettebattan kurtulan olmamıştı. Tabii ki denizaltı kazalarının çok güncel olduğunu söylemiştim size. 2017'de Arjantin donanmasına ait bir denizaltı. Geçtiğimiz Nisan ayında da Endonezya donanmasına ait bir denizaltı kazası yaşandı. Bu kazalarda tabii denizaltılar sessizlik çok önemli, acil durum çağrısı genellikle pek yapamıyorlar. Bu kazalarda çok sayıda denizci hayatını kaybetmişti. Peki bir denizaltı kazası olduğu zaman denizaltıdan personel nasıl kurtarılıyor? Hangi ekipmanlar kullanılıyor? Neler ve hangi teknikler gerçekleştiriliyor? Bunlar 3 yılda bir deniz kuvvetlerimize ait Aksaz Üssü'nde gerçekleştirilen NATO tatbikatıyla tekrar tekrar deniliyor. Eğitim standartlarına, eğitim seviyelerine bakılıyor. Yeni Yöntemler, yeni teknikler, yeni teknoloji deneniyor ve bu konuyla ilgili ilgili birimlerin kuvvetlerini, bilgilerini güncel tutması sağlanıyor. Tabii ki kazalar yaşanmasın ama oluşabilecek acil durumlar karşısında her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor. Zaman zaman gerçekleştirilen tatbikatlarla bu teknikler, kullanılan teknoloji, personelin eğitim düzeyi test ediliyor. Ve dünyanın en önemli denizaltı kurtarma tatbikatlarından biri de Türk Deniz Kuvvetleri'nin en önemli üslerinden biri olan Aksaz'da gerçekleştiriliyor. 3 yılda bir düzenlenen Kurtaran tatbikatlarında Sadece Türk Deniz Kuvvetleri değil NATO üye ülkelerinin deniz kuvvetleri de Bu tatbikatta görev yapıyor Ve ortak çalışma Nasıl kazalara karşı Önlem alınabilir Kurtarma harekatı nasıl yapılır gibi birçok konu beraber gerçekleştiriliyor. Şimdi sizi Aksas üstüne götürüyoruz ve geçtiğimiz gün tamamlanan Kurtaran 2021'in tatbikat görüntülerini sunuyoruz. Tatbikatın ana gemilerinden bir tanesi de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemnar gemisi. Yerli teknoloji ile geliştirilen bu özel gemi Türk Deniz Kuvvetleri'ne envanterine 2017 yılında katıldı. 4500 tonluk gemi 90 metre uzunluğunda taşıdığı özel ekipman sayesinde 100 metre derinliğe kadar insanlı dalış gerçekleştirilebiliyor. Özel insansız deniz araçları ile 3000 metreye kadar da inebilmek mümkün. Tatbikat C-130 askeri nakliye uçaklarından yapılan bölgeye hava indirmesiyle başlıyor. Havadan müdahale zaman kazanmak için çok önemli Özel dalgıçlardan oluşan ekip paraşütle suya iniyor ve botlarını şişiriyor. Sonrasında üç farklı bölgeden birinde kareye oturmuş denizaltıdan kurtarma operasyonu başlıyor. Dalgıçlar denizaltıyı buluyor ve ardından tahliye kapaklarını açıyor. Özel bir ekipman ile ilk kazazede denizaltıdan çıkartılıyor. Suda önce bot alınıyor. Ardından TCG Alemdar gemisine götürülüyor. Burada ilk sağlık müdahalesi yapılıyor. Denizaltıdan çıkartılan personel için basınç farkı en büyük tehlikelerden biri. Kazazede basınç odasını anlıyor. Her tatbikat sırasında sağlık ekipleri de özel eğitimden geçiriliyor. Çünkü denizaltı kazazedelerine farklı ilk müdahale ve tedavi uygulanıyor. Ardından da kazazede gemiye inen Türk Kara Kuvvetlerine ait AS-532 Kugur helikopteriyle ile hastaneye götürülüyor. Kurtaran 2021 tatbikatının bir diğer önemli aşamasında da bu sefer daha derindeki denizaltıdan kurtarma operasyonu gerçekleştiriliyor. Çan olarak adlandırılan sistem denizaltıya indiriliyor. Kurtarma gemisinden yönlendirilen çan denizaltı ile buluşturuluyor. Personel, acil çıkış kapağını kullanarak çana geçiyor. Personel, geminin çanı çekmesiyle yüzeye çıkartılıyor. Kurtarılan kazazede hemen basınç odasına alınıyor. Türk Deniz Kuvvetleri birinci Sınıfta alışçılar olarak ana hedefimiz deniz alttan personel kurtarmak ve bu eğitimleri başarıyla icra etmektir. Kurtarma çanı deniz altından uzanan bir el gibidir. Bu el hayat kurtarır. Bir hayat kurtarmanı verdiği hisse paha bir duygudur. Bu işi yaparken kendimizden çok arkadaşlarımızı düşünüyoruz. İşimizi profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Bu durum birinci sınıf dalışılara yakışan bir özveridir. Derinde batmış denizaltılar için farklı sistemler kullanılıyor. Özel görev amaçlı tasarlanan denizaltılar enkaza ulaşıyor. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiriyor. Bunun için farklı farklı tasarımlara sahip denizaltılar kullanılıyor. Özel denizaltılar ve ekipmanlar Askeri nakliye uçaklarının kabinine girecek şekilde tasarlanıyor. İhtiyaç duyulduğu an saatler içerisinde dünyanın dört bir tarafına götürülebiliyor. Yaşanan acil durumda ülkeler hemen birbirlerinden yardım isteyebiliyor. Tüm bu kurtarma işlemleri yüksek uzmanlık gerektiriyor. Gemiden sağlık personeline, dalgıçlardan kurtarma ekiplerine kadar tüm personel sürekli eğitim ile bilgilerini ve becerilerini belirli bir seviyede tutmak üzere tatbikatlara katılıyor. Sizlere 3 yılda bir Aksaz Deniz Üssü'nde yapılan Kurtaran Tatbikatını anlatmaya çalıştım. Gönül istiyor ki hiçbir zaman kazalar olmasın ama her an her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle bu tatbikatlar personelin eğitim seviyesini teçhizatın faal tutulması açısından büyük önem taşıyor. Bize sorularınızı Yorum olarak atabileceğiniz gibi info at Tolga adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Haberlere çabuk ulaşmak için Telegram kanalımız yayında. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz ise tolgaozbek.com sitemizde. Kanalımıza abone olmayı eğer mümkünse de katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.